Demokrasi olmaz. İyi ama efendim millete bu hakkı verirsek ya millet şöyle şöyle yaparsa bu adamın daha aklı gelişmemiş, akıl vali olmamış diyor yani. <gülüyor> ya. Hem demokrasi diyeceksin hem de ya millet şöyle şöyle yaparsa sen kendini inkar ediyorsun. Kime ağırlatıyorsun ya? Demokrasinin başı önce millete güvenin. Bak biz güveniyoruz. Varsa güvenen erkek çıksın ortaya. <gülüyor> Ve Baştan başlayalım biz bu işin yutturmacasına razı değiliz ha! Sen bir anayasa yapıyorsan ben de bir anayasa yapacağım. Hadi bakalım, millet hangisini istiyor göreceğiz. Kime yutturuyorsunuz bu oyunları yahu kime yutturuyorsunuz? <gülüyor> ne zannediyorsunuz? Demokrasi devrinin şartı var. Çünkü bütün demokrasi demokrasi değil. Ee bunu istiyor musun istemememiz? İstemezsen şöyle olacak, böyle olacak. Bu nasıl demokrasi ya? Millet istedi. Ne istedi millet? Milletin ne istediğinin, tespitinin, kuralı var. Herkes çocuk değil ya, o kime yutturuyorsun? Belki benim dili istiyor millet. Bırak bir de ben sorayım bakayım, erkeksen. Erkeksen. 60 milyonun çocuk yerine koyuyorlar ya. Yani anayasaya, şimdi bu düzen böyle yürüyecek, öyle mi? Şurasını rötuş yapacaksın, burasını rötuş yap. Bu neyi değiştirir? Bu işin özünü isteyen erkekler çıksın ortaya, yere, yutturmacasını de... <gülüyor> Onlar da erkek. <gülüyor>